Merhabanız Cem Tatikli merhaba e, Rocket League severler herkese merhabalar. Yeni bir bölüm videosuyla, oyun videosuyla karşınızdayım. E, bildiğiniz üzere This War of Mine bitti. Son verdik This War of Mine içerisine. E, yeni oyunumuzun e, Rocket League olacağını söylemiştik. E, karşınıza Rocket League'a sunuyorum Umarım keyifli bir video olur. Umarım videomu beğenirsiniz. E, videonun... Ya bunları söyleyemez ya ver onlar her hafta hafta her videoda söylemekten bunal ya artık. Ben bayağıdır oynuyorum bu oyunu. 10. seviyeye kadar geldim. Ee, single olarak değil de ya oyunculara karşı olarak oynamayacağım da bilgisayara karşı sezon oyunu oynayacağım. Ee, yaklaşık 2 sezon ya yani 2 maç yaparım. Çünkü 2 maç ya 3 maç yaparım sanırım. 3 maç garanti olur. Bu arada bir saniyemiz alacağım. Garanti 5-10-15. ya 15 dakika falan sürüyor. Ülk maç da 4 maç rahat oynayabilirim. Diye tahmin ediyorum. Continuyorum. E, logomu seçmemi söylüyor benden. Bana, bana. Şu daha civert şu güzelmiş ha. Bende. Bakın birazdan ya, şeylere göre... Hmmmm Şu olabilir aslında Buna da karanlık Karanlık güçler Torsan oluyor Bu iyi iyidir ya Eee takımın adı tabii ki. Teammates, Workman Gintol Gidol Fandol Chippen Teks Workman Ha Kimlerle oynayacağımı soruyor. Meryn, Wolfman, Stunior. Sonra, Chipper, Tex, Hollywood, Jester, Peter, Drydar. Drydar ile iler. Alright. Blind next modifi sezon diye o ne oymuş? Heh, o tamam. Sand next var. The blind net, next match. Sıradaki maçımıza geçiyoruz. Birinci hafta Backbeats Parkında oyunumuza başlıyoruz. Keyifli şeyler diliyorum arkadaşlar. İyi, keyifli şeyler. Oh my god. Krala yol verin. Krala yol verin. Çıplak kral geliyor. ol. Ops. Pardon. Şöyle ortaladım. Gelişine Birde bir birde kafa bir Ah be Arkadaş bu oyun o kadar keyifli ki Oynarken yerinize duramıyorsunuz o yüzden kamera biraz sıkıntı Next next can. Gen. General, hadi be vuramadım ki Oyunda bir Türk var, Türkiye yol var Yap ortayı, vur kafayı, vur kafayı ve gol. Marine scored. Kole atan Marin. Yes. Go. Wohooo, gole bak. Temiz gol oldu. Bir gol daha atar mıyız? Atar mıyız? Atar mıyız? Gole mi gidiyor? Tabi ki hayır Bana ver Güzel bir kapa Ve gol mü geliyoor? Ah be Son anda çevirdi Vurdu ama vurdurtmadı. Work man. Vurdurtmadım. Gobi, Gobi. Pardon. Ah be biraz daha az da olsaydı vururdum. Vuramadım. Aslında ben yaptım ama. bayağı uzun sürdü lan. First charge Pardon <gülüyor> Yok yok yok olmadı farkındayım oh my god! Şu artı 5 artı 10 ne falan veriyor acaba niçin veriyor falan Gol mü geldi Starkman'dan bir gol daha geliyor 5-0 Topu seyredim. Ulan ben vurucam ona. Sir ne vuruyor? Ya bırak bana gelsin o top. Aha biri beni patlaktı. Hayvanın oğlu. Çok iyi kaçtı. Morim ben morim ben morim ben morim. Minnowan laski. Fokker bulb. Antenna. Ah. Ya. Yeah. Ve devam ediyoruz. Play next match. İkinci maçımıza devam ediyoruz. Haydi bakalım. Yağmurlu bir havada, yağmurlu bir startlıyız. Oh my god. Böyle bir topu öldürürüm. Ya, Hadi ben atacaktım asist yaptım Neyse olsun bakalım Takımımız şampiyon olsun yeter Top uzaya çıktı ya lan Vız vız vız Hadi be Misyon Accomptoation Go go go Ya oğlum bıraksana da vurun şuna be ya Topa içinde vuramadım Bak. Lan çaydı kalemi at dedim artık Senin ağzını yerim ben. Aaaa! Yanlış gittin. Vuramadım. Narin Conrad, Slider, ACS Go go go Ya gene kafayla vurdum ya Adamlar benim taktiği çözdü Ya oğlum niye ölüme geçiyon? İnsan gibi oynayın insan insan Adam mekanik arabacı boynuyor. Aa. Çok Hades'iniz. Ve tamılan top. Ben uçuyorum ya ben VCI'ye bağladım bir de Buramıyorum ki Vurdu ve gol oldu Kendi kaleneğine gol mu attılar? Olabilirse olmayabilir ya. Ya gene kafa kafaya oldu ya. Oğlum bana vurmayın bana. Bana benim takım bana vuruyor ya uyuz oluyorum ya. Hayvanayım şey yapıyorsun, olsun. Çime ağzına vuruyor. Çim topuna vuruyor. vurmayın allahsızlar vurmayın vurma kürekten dönen top rol geliyor asistiz alıyor Böyle de koyarlar. Kemal'e işine. Lan oğlum mal mısın ya? Ampul. Bırak vurayım ona kafayı. Ağzına var ya, dalacağım artık. Hani takımın bana vuruyor ya? <gülüyor> Bu arada kaç takım oldu? 13 takım. İyi, iki maç 15 dakika yapıyor ortalama. Gol mü geliyoor? Ah be! Aha gole bak! Gole bak! Böyle gol yok usta! İzle izle izle! Replay! Çataldan döndü ve içerde Headshot dedikleri olsa gerek Ve köşeye gönderiyor Mükemmel bir gol daha geliyor, Batman'dan. Replaylar adına geliyor? giriyor. Hattrick'in Hat de sahip oluyor. Darkman. Diğer adıyla next Of Off Ne koydu da? Ver lektere yaz dektere. seyirciler. Bu da koydu mu? Bu mı geliyor? arkasına Bu da mı gol? Direktten dönüyor. Gol olma ihtimali yüksek ama direktten döndü. Burdan o lan. Atamayacağım madem. Dur. Patlatma patlatma. Ah yanından geçtim. Win of last game. Frostbox. Hmm. Alright alright. O zaman bir sonraki maça geçiyoruz. Arkadaşlar. Defayet stadyum. Allah'ın hakkı 3 ve 3 maçta bitiriyorum. Ah be. Aha gol mü geliyor? Aha gol mü geliyor? ya bak. Bravo, bravo, brave. brave, brave. Şo şey mi gönderdi ama gol olmadı. Şot on goal. Tut samar gol diye. Bırak bırak bırak. Bende bende bende. Oğlum bende dedim bende. Mal uğramayacak şimdi. Bu da benden. İnşallah garip garip sesler geliyor ya. Çok kamyonu geldi abi. Ben attım. Adamlar kendi kalesine niye gitti bu arada? Çözmüş değilim. Ah ıskaladım. Yaramaz bu. Ufak hayras çocuklar gibiyim. Gol attığı çeşşim şımarıyorum. Gol böyle atılır. Gol böyle atılır, gol böyle atılır. Patrick de geldi Ah direkten döndü Bu da mı gol? Ben atmadım ama bana yazdı Enterasam <gülüyor> Maçlar 20 dakika olacak arkadaşlar Her video 20 dakika olacak Şimdiden söyleyeyim 3 maç yeterli diye tahmin ediyorum Buradan izin vermiyorum. Lan ben çevirdim. Merne ne yaptı? O ne ayak? Yürü yürü. Yanında yeni bir rama var. O da güzel. Hardcore <gülüyor> fight. Oha, top zoya gitti. Sabri'nin kayıp topu bulundu. İşte buraya düştü. Geliyorum slayda. Lan benim adamım bu şey Ben de benim adama çelme taktım ya lan. Direktten top. Geliyorum buna. Lan oğlum ne yazdın ya uyorum burada bu Rusya hızlı kesilmek olmayp bu hela Yoka ben böyle mal gibi dönüyorsin de başınızı döndürdüm ya You where? Ah, nope nope nope nope. Topu zayeti. Bana bak, o tamponunu kırarım seni. Seçelim o tamponunu Epice wow. Mükemmel <gülüyor> Vurutmuyor lan Ya Al bunu Aa vuramadım Niye vuramadın? Niye öyle birşey yapamadın? <Gülüyor> Uzamlar kendi kalesine götürüyoruz. Enterastan. Uzamlar bize çalışıyor tamam. Hopu bekliyorum. ya Kafa kafaya vurduk ha. Ben birilerine patlatacağım diye. Kendi kalemi attım ya Neyse ya onlarda, da bir gol aslım Onlarda da nasifler <gülüyor> Yavrucaklar Vurdum ama alakasız bir mekana Dükkan açtık sayın sevgiler Yolların hastasıyım, samponunun yusasıyım Bu sana gelsin, Damalation Damalation G-Blo Win on next game Aa. Bir şey değil mi lan Osmanlı Test Test başıma test başıma Büsbürü ben olayım. Yes alright Tamam Dediğim gibi 20 dakikalık bir video olacak dedim arkadaşlar Beni izlediğiniz için teşekkür eder ben nasıl arkalısal bir sonraki videoda görüşmek üzere Kendinize iyi bakın İyi oynar Eğlenceler